Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odun kırmadan elmas bulacağız. Elmas bulunca bulunca video bitecek. Ama ben daha çok zorlandıracağım. Elmas kazma. Bir de kask yapınca video biter. Yapıyoruz. Elmas Bulunca video biter. Yani ben videoyu zorlaştırıyorum. Haydi. Geçelim. Hadi şöyle. Bu neler? Bu arada arkadaşlar. Ee, şu gördükleriniz. Önceden. Yaratıcı manca. Geçmiştim arkadaşlar. Çünkü bundan önce bir video çekmiştim. O video bozuldu sonra evimi kaybettim onun için şimdi evimi bulduğum için Yani demirlerimi daha önce kaybetmiştim onu bulmak için Game O'da geçtim Sonra sericim oca geçtim neden belki e, Şu mağaraların arasında çünkü böyle gezetlerim diye ve buldum Gördüğünüz gibi demirlerim burada 8 tane miydi evet 15 tane eksik yok Şimdi ben direkt köral aramasına geçeceğim. Direkt yani hiçbir şey yapmadan Direkt köy arayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gidelim. Aha buldum. Tamam. Bu kadar kolay arayacağını sanmıyordum. Direkt evin tipine yapmamışım zaten. Bu doğrusu orası neredeydi arkadaşlar? Sadece buldum içmiyelim her şeyi. Şimdi burada bir şey mi var? Şurada bir şey var gibi. Burada mı? Burada da bir şey yokmuş. Şöyle bir çevreyi araştırayım. Ne var ne yok. Burada da bir şey yokmuş. Dur dur dur. Şunun altına bir yer gidiyor mu? Bir şey yokmuş. Ya senin yapacağın işi tüküreyim ya. Geç. Neyse köye bir gidelim. Minna Belki bir yarık vardır diye, diye bakacağım zaten. Burada bir şey yok. Şurada bir şey var mı? Yok. İçine belki bir şey koymuşlardır. Diye merak ettim. Bir şey koymamışlar gibi Bu eve geçiyoruz hemen. Bu evde bir şey yok. Bu evde sadece yatak var. Bu yatağı altın. Bunlar değil. Çok mavi. Ben mavi şey seviyorum. Ya sen yürü, yürü, yürü, yürüyeyim ben onu. Burada altında bir şey var diyorlar ama. Bir şey yok abi. Uyan lan. Sana ne? Sana ne? Uyanırdım sana mı? Sen oradan çıkarsın işte. Çık hadi yersin ne? Var mı diğer? Satış yapacaksın lan bana. İşim mi? O zaman niye böyle sinem bana koyayım? Bu arada arkadaşlar. Iı, yanlışlıkla küfür için özür dilerim. <gülüyor> Ağzımdan kaçtı. Pardon. Bunun üstüne ne var? Bir şey yok. <gülüyor> Burada kara var. Buraya girdim galiba. Kapıyı kırmak istemiyorum. Bu ev. Buraya girmişim. Şimdi kara gireceğim. Bu kara de bir sandık var diyorlar. Ne var bakalım? Arkadaşlar ben direkt sericiyim onda yapmak istiyorum. Game mode spectator. Bak, şöyle bakayım. Arkadaşlar bu kay karlı evde bir şey yok diyecektim. Bir dakika şu elmas bir tek şuna bakacağım. Burada bir şey yok. Ha varmış. Dur dur dur dur. No, no. Ne ne ne? bir şey değil. Ben Şimdi köyü ben şöyle bir gezeceğim. Evlerin içine şöyle geziyorum. Sandık var mı diye. Ne F5. F5 sadece kafam gözüküyor. Bu ne hepsi bir şey? Sandık var mı kardeşim evinizde? Ben senin geçiş yapamıyorum değil mi? Şöyle. Neyse. Çıkalım ya. Köyde bir şey yok galiba. Köyde bir şey yok zaten. Şöyle ben bir. Buraları araştıracağım. Çok merak ettim. Acaba ne var diye. var mı ya? Çok merak ediyorum. Kölerin, bu köylerin yanında yarık çok oluyordu. Ne oldu şimdi? Yarıklar nerede? Şöldüğünüz aşağı inen bir yer, Evet, bulduk. Böyle dümdüz aşağı iniyor. Bakalım. Sonunda ne varmış? Şey, burada bir şey yok. Diğer tarafa bakıyorum. Böyle yarık gidiyor. Bu tarafta kesiliyor. Bu taraf böyle devam ediyor. Yani değişiyor. Ama böyle dimdik aşağıya inen bir yarak ya. Öyle diyorlar diyor. Siyit şu an ora. Burası nerede Neredeydi ya? etrafında etrafındaydı ama. Neresinde mi? Şurada bir bakalım. Şurada mı acaba? Bakayım. Yok ya. Burada değil. Şurada Matis var. Şuralara ben bir bakayım. Buralım. Aha galiba. Buldum galiba. Aha. Buldun mu? Buranın sonu böyle bir yere iniyor. Buranın sonunda ne var? Ben nereden bileyim ya? Aha aşağı. Bura büyük ihtimalle. Çık çık çık kur çık. He. Bakayım bura mı? Böyle dimdik aşağı. Iniyor. Hatta buradan geçiyor bak. Gizli. Buradan aşağı iniyorsun. He, indik ne oldu? Bu ne? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu ne? He. Bunun nerede? Ne işi var? Onu bilmiyorum. Araştıralım bakalım. Buralarda neler var? Şimdi o kadar demir kazma yapabiliyorum. Demir kazma yapıp ne yapacağım? Şöyle gelinelim bir ya. Hep normalse arkadaşlar bu hile değil sadece etrafa bakmıyorum arkadaşlar yani bakmıyorum ya <gülüyor> Tabii ki de almayacağım ama aldığım el nasıl Ay ya yani şu ne ya bu ne ya Ya şu ne ya Allah aşkına nerede Neyse kaybettim her yüzünde bir elmas yok mu? Kaç dakika oldu? Bu arada arkadaşlar 10 dakika olmuş. Arkadaşlar video bitmiştir. Görüşmek üzere bay bay.